Arkadaşlar merhaba, bu videoda bileşik faizden bahsedeceğim, sonra da mevduatın belli bir miktara ulaşması için gereken süreyi yaklaşık olarak hesaplamamızı sağlayan kesirme bir yola değineceğim. Ardından bu yöntemin ne kadar isabetli bir yaklaşıklık sunduğunu birlikte tartışacağız. Şimdi diyelim ki ben bir banka işletiyorum ve yıllık %10 bileşik faiz sunuyorum. Evet, yıllık %10 bileşik faiz. Gerçekte bu, bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Genelde sürekli bileşik faiz uygulaması yapılır ama ben yıllık bileşik faiz uyguluyorum ki konumuz daha da kolay anlaşılsın. Zaten sürekli olarak bileşik faizi başka videolarda da inceliyoruz. Şimdi işin matematiğini basit tutmak için böyle yaptığımızı anladıktan sonra devam edelim. Yıllık 10 bileşik faizin anlamı şudur. Diyelim ki, bugün hesabına 100 lira yatırdın Bir yıl boyunca paranı çekmezsen, yıl sonunda ana paranın yanı sıra 100 liraya tahakkuk eden %10 faize de sahip olursun Burada 100 liranın %10'u da 10 lira yapıyor zaten Yani yıl sonunda 110 liranız oluyor 100'e %10 eklemiş olduk, 2 yıl sonra yani ilk yıl sonundan 1 yıl sonra Paran bir %10 daha artacak. Bu sadece o ilk 100 lira üzerinden değil, 110 lira üzerinden %10 faiz alacağın anlamına gelir Peki 110'un %10'u ne yapar? Bu kez hesabına 11 lira daha eklenecek Çünkü 110 liranın %10'u da 11 lira eder Zaten geçen seneden 110 liranın vardı Şöyle düşün, ikinci yıla girerken bir önceki senenin mevduatı üzerinden yüzde 10 faiz alıyorsun İlk mevduatın üzerinden yüzde 10 değil, zaten adı bu yüzden bileşik faiz Önceki yıllara ait faizler üzerinden de faiz alıyorsun, peki şimdi ne oldu? 100 lira artı 11 lira Yani, eğer hesaptan hiç para çekmezsek Aldığımız faiz miktarı her yıl artıyor, o yüzden toplam paramız 121 lira oldu Bu böyle devam ediyor, diyelim ki En yıl sonra ne kadar paramız olacağını hesaplamak istiyoruz Bunun için genel bir yöntem var, özünde çarpma işlemi yapıyoruz ama biraz da cebir kullanmamız gerekiyor İlk mevduatım veya ana param, bunu nasıl söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz X yıl sonra ne olur? Bir yıl sonraki miktarı hesaplamak için 1,1 ile çarpmamız gerek. Bu şekilde göstermeyeceğim çünkü böyle çok soyut kalıyor. Biz doğrudan işin matematiğine girelim dilerseniz. Buradaki sayıya ulaşmak için ilk sayıyı 1 artı %10 ile çarptık yani 1,1 ile O zaman buradaki sayı da bu kez 110 ile 1,1'in çarpımına eşit olacak. Yani 100 çarpı 1,1 yani buradaki sayı 110 Şimdi bunu tekrar 1,1 ile çarpıyoruz Hatırlayalım 1,1'in nereden geldiğini 1,1 %100 de %10'un toplamıdır Burada da bunu uyguladık İlk mevduatımızın %100'ünü aldık Üstüne 1 de %10 ekledik Böylece onu 1,1 ile çarpmış olduk Buradaysa aynı işlemi 2 kez yapıyoruz. Sayıyı 1,1 ile 2 kez çarpıyoruz. O halde 3 yıl sonra ne kadar paramız olur onu düşünelim. Evet 3 yıl sonra 100 çarpı 1,1'in küpü kadar paramız olur. Peki en yıl sonra ne kadar olur? Burada biraz soyutlaşıyoruz. 100 çarpı 1,1'in en inci kuvveti. Tahmin edebileceğiniz gibi bunun hesaplanması çok da kolay değil ki Biz %10'luk bir oranla bu kadar uğraşırken kolay olmadığını görüyoruz. Bir de %7'lik gibi bir orandan bahsediyor olsaydık, nasıl olurdu siz düşünün Banka farklı bir oranla faiz verseydi, diyelim ki yıllık bileşik faiz %7 olsaydı 1 yılın sonunda paramız 100 çarpı 1 virgül 1 değil, %100 artı %7 yani 1 virgül 07 olacaktı. Peki 3 yılın sonunda ne olacaktı? İkinci yılı atlayarak burada devam ediyorum. 3 yılın sonunda 100 çarpı 1 virgül 07'nin küpü kadar paramız olacaktı. Yani 1 virgül 07'nin 3 kez kendisiyle çarpımından bahsediyoruz. En yıl sonrasıysa, bu çarpan 1,07'nin en inci kuvveti olacak. Herhalde demek istediğimi anlatabildim. İşin mantığı çok basit olsa da, bileşik faizin hesaplanması oldukça zordur. Bitti mi diyeceksiniz, bitmedi. Şöyle bir soru sormak istiyorum size Ana paranızın iki katına çıkması için ne kadar zaman gerekir? Eğer matematiğin sadece burada kullandığımız nimetlerinden faydalanacak olsaydınız diyecektiniz ki eyvah 100 lirayla başlayacağım ve bu miktarı bu katsayıyla x kere çarpacağım. Paramı 2 katına çıkartmak istediğim için de burası 200 lira olacaktı. Peki x'i nasıl bulacağım? Burada logaritmaya başvurmak zorundayım. Her iki tarafı da 100'e bölüyorum. 1,1'in xinci kuvveti eşittir 2. Her iki tarafı da 100'e böldüm. Sonra her iki tarafında 1,1 tabanında logaritmasını alıyorum ve x'e ulaşıyorum. Arkadaşlar, bu örneği kasten çözüyorum. Amacım burada bu işin ne kadar karmaşık olduğunu size göstermektir. Kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum ama, bu tür denklemleri nasıl çözebileceğinizi anlatan birkaç video var. Bu yüzden korkmanıza gerek yok. x eşittir 1,1 tabanında logaritma 2. Çoğumuz bunu akıldan çözemeyiz. Yani işin mantığı çok basit ama paramı iki katına çıkartmak için ne kadar zaman geçmeli sorusuna kesin bir cevap vermek çok da kolay bir şey değil. Eğer basit bir hesap makineniz varsa, yıl sayısını birer birer artırarak, sonuca mümkün olduğunca yaklaşabilirsiniz ama bu pek de pratik bir yöntem sayılmaz. Bir de unutmayın, buradaki oran %10, %9.3 gibi bir oran olsaydı işimiz daha da beter zorlaşacaktı. Bir sonraki videoda, 72 kuralı adı verilen bir şeyden bahsedeceğim. Bu kural bu tür sorular için yaklaşık bir çözüm sunuyor. Yani paranızı ikiye katlamanız için gereken süre nedir tarzı problemlerden bahsediyorum. Sonra da bu yaklaşıklığın ne kadar isabetli olduğunu göreceğiz. Gelecek videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.